Devralım programında yine birlikteyiz. Üç gündür Sarıkamış bölgesindeyiz. Bundan 105 yıl önce 1914'ün sonları ve 1915'in başı ve bulunduğumuz burası Türk askerleri Osmanlı askerleri için önemli bir yer. Bu dağlardan aşağıya Sarıkamış'a hareket edilir ve üçüse yakın asker göz göğüs göze Sarıkamış'ta çarpışır. Ve diyor ki tarihçiler bizim ordu kadememiz. Zafere inansalardı, sarı düşerdi ve Kafkas yapıt diyor. Evet, belgesel görüntülerde sarı kamyüşdayız. Burası hemen arka tarafımızda allah Dağları ve Soğanlı Dağları, Sıra Dağları'nın olduğu dağ bölgesi. Karşımızda karşı taraf Kara Organ oradan gelen bölge. Bu tarafımız Sarıkamış'ın Karakurt, Karakurt Bölgesi dediğimiz bölge. Sarıkamış harekatı planlandığı zaman Sarıkamış dört koldan kuşatılacak. Sarıkamış ele geçirilerek, işte Kafkasya'nın kapısı buradan aralarak, Kafkasya'ya geçirip Turan orduları kurulup, Yeniden Osmanlı'yı diriltmek için Ömer Paşa'nın bir planı, bir projesi vardı. Ne yazık ki coğrafyanın ağır şartları, kışın ağır şartları bu işin gerçekleşmesine mani oldu. Sarıkamış harekatı başlarken asker, Karadeniz'den toplanan askerle bizim Suriye-Halep kısmından toplanan asker buraya yürüyerek geliyor. Yürüyerek geldiği vakit hem yol güzergahında, kayıplar oluyor. Köprüköy'e vardıklarında Köprüköy'deki Ruslarla çatışmalarda çoğu askerimiz şehit olarak görüyoruz. Bu güzergaha gelişte bir kısım asker Oltu Oltu üzerinden geliyor. Beyköy, Başköy dediğimiz gruptan o dağları aşarak buraya gelecek kuşatacak. Bir grup asker Bardız tarafından, Bardız dağlarının aşarak buraya gelecek. Bir kısım da Karorgan, Bulgurlu dediğimiz kesimlerde orada e, karargah kuruyorlar. Ya dört taraftan gelen asker ne yazık ki bu ağır şartları içerisinde her gün sadece 22 Aralık gecesi 15 bin askerimiz bir gecede şehit oluyor. Burada tabii ki hiç kimseyi hain ilan etmenin bir anlamı yok. O günün koşulları, o günün şartları belki de bunu gerektiriyordu. Belki de yani onu, o kararı vermek, o askeri o şartlarda bu dağlara sürmek bile bir cesaret. O günlere şahit olan bir askerin mektubu, facianın korkunç boyutunu günümüze şöyle taşır. Bu yaz iki alayımızla Yemen'den buraya naklolunduk. Yola koyulmamızdan dört ay sonra buraya ulaştık ki, Arabistan'ın cehennemi sıcağı, Köprüköy'deki Ayaz yanında nimeti ilahiymiş. Burada çadırın perdesi buza kesmiş oğlak kulağı gibi kırılmakta ve kopmakta. Bölük kumandanım beni Sıhiye'ye nakletmişse de tabip ve ilaç yokluğundan çaresiz kalıp tekrar takımma döndüm. Akşam yaklaşınca Köprüköy'e civar dağlardan tipi boşanır. Kumandanımız gelecek cuma başkumandan Enver Paşa Hazretlerinin teftiş ve hücum için geleceğini müjdeledi. O gelinceye kadar da yün içlik, çorap ve paltoların verileceğini ve Yemen yazlıklarını atacağımızı müjdeledi. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Başkumandan Paşa Hazretlerinin gelmesiyle Moskov'un kahrolacağından ve kafirin karşımızdaki tepelerde geceleri seyrettiğimiz ocaklı ve mutfaklı karargahlarını ele geçireceğimizden subaylarımız çok emin. Şafak söktüğünde 2059 rakımlı kız kulağı tepesinden Moskov obüs yağdırır ama şükür olsun zafer bizim olacak. Gece bastırdığında tepelerdeki Moskov ocaklarının ateşi gözlerimizdeki ayazı tandır gözüne tedbile eder. Başkumandan Paşa Hazretleri acele gelse ki ateşe kavuşsak. Seyitlerimiz bu Allah-u Ekber Dağları, Soğan Dağları'nı aşarak bu Kızılçubuk Teresi'nden bu tepeyi tırmanarak aşağı Sarıkamış'ın tam zirveye vardıklarında 300 kişi kalıyor. Vay. 300 kişi. Yani kocaman oradan 300 kişi kalıyor. Tabi bu süreç içerisinde Ruslar Türk askerinin geleceğini bildikleri için trenle Sarıkamış'a asker dolduruyorlar. Artık kuşatmanın başarıya ulaşma şansı kalmıyor. Eveliyatta bizim yürüş alanımız... Aşağı köyden başlıyordu. Aşağı köyden başlarken bu soğukta kar e, bir metreyi bulmuş vaziyette tepeyi tırmanmak zorunda kalıyordu. <gülüyor> Çoğu misafir e, bu yürüyüşü tamamlayamadığı için tekrardan buradan başlıyorlar artık e, yürüyüşe. Sarıkamış'ın her tarafı şehitler yatağı. Her tarafında e, muhakkak kanıtlar var. Hemen şuradan da bir tek tekçem şehitliği var. Şehitlik de burada. Abi, bu Bardız Deresi'nin tamamında her noktada toplu mezarlar var. Şehitler fidanda yaşamalı. Şehitler için fidan dikilmeli. Bir nefes verilecekse şehitler ve şehitlerin manevi, mertebeleri için nefesler verilmeli. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz çok önemli çalışmalar yapıyor. Orman Genel Müdürlüğümüz fidanlar dikerek şehitlerimizi fidanda yaşatıyor. Sarıkamış Dağlarındayız. Soğanlı, Allahu Ekber Dağları ve Yaylalarında şehitlerimizin izini takip ediyoruz ve şehitlerimizin geçtiği yollardan geçerek, onların hissettiği soğuğu hissederek bu belgeselleri çekerek Tarihe not düşüyoruz ve tabelalar karşımızda bize çok şey söylüyor. Şu anda önemli bir yer allah Ekber Dağları eteğinde Sarıkamış yaylalarındayız. Şehitlerimizin ruhuna sizler adına Fatiha okuyoruz. Sizleri de Fatiha okumaya davet ediyoruz. Sarıkamış Dağlarından allah Ekber Soğanlı Yaylalarından El Fatiha. Şehitlerin manevi huzurunda yürüyoruz ve onlar bu dağlara aşmışlardı. Eksi 35 derece soğuk 3 metrelik karda yürümüşlerdi. Şu an kara çık ve fazla da kar yağmıyor. O şehitlerimizi anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Aleminen Rahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în İhdine s-sırâda'l-müştegîme s-sırâda'l-lezîne na'amte aleyhim geyril aleyhim vele'l-zâllî Su medeniyettir, kültürdür, tarihtir, su hayattır, hayatın ta kendisidir su. Evet, Sarıkamış'ın güzel bir kaynak suyu var. Acı su deniyor, maden suyu, doğal maden suyu. Şimdi o sudan da kana kana içeceğiz ve şehitlerin canına, ruhuna değsin diye içeceğiz. Sarıkamış şehitlerinin aziz hatıralarını yad edip Fatiha okuyacağız ruhları için. Üç çeşit su akar burada. Arka tarafı tatlı su. Şu orta acısı tam acısı. Şu soldaki. Tam maden suyu? Tam maden suyu. Peki niye şişeye satmıyorsunuz? Yatırımcıları bekliyoruz. Memleketimize e, doğal e, sularımız var, kaynak sularımız var. Su fabrikası yapılır burada. Maden suyu fabrikası yapılır. Suda fabrikası yapılır. Maalesef memleketimizde bir tane fabrika yok. Yatırımcıları bekliyoruz. Bir fabrika bekliyoruz onlardan. yudum su. Özellikle şehitlerin aziz hatırası için bir yudum su. Aynı kaynaktan aynı bölgeden normal biraz acı tam acı. Su çıkıyor ve şu anda biz evet güzel bir kaynak ve tatlı. Şurası orta acı. Orta acı mı? Yaklaşalım. yiğitlerimizin canına, ruhuna değsin. Evet, bu da tam mağacı. Tam mağacı. Maden suyu. Maden suyu. Maden, suyu. maden suyu. Meşhur Sarıkamış. Kars gazını yedikten sonra gelip burada. <gülüyor> <gülüyor> bir yudum su içti mi? Hiçbir şey kalmaz. Evet, gerçekten doğal güzellikleriyle de muhteşem bir coğrafya. Kars Sarıkamış.